Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? E, merhabalar arkadaşlar, ben İlkan. Adana'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün günlerden vlog, 3 günlük vlogu tek seferde yayınlayacağız. Ve şu an neredeyiz? Anlat. Evdeyiz. Arkadaşlar, öncelikle vlogun olayını anlatayım. 3 yıldır Dilara ile birlikteyiz ve 3 yıldır Adana'daki rakı festivaline gitmek istiyorduk ama hayır, iki, son 2 yıla Rakı festivali değil. Ne? Yiyecek içecek festivali. Hayır bizim gitme sebebimiz olarak o gözüküyor ama bizim yapacağımız şey yiyecek içecek festivaline katılmak. Çağız'ın büfeye gidip süt içmek. Hayır ama kebap yemek. Festivalin adında artık yemek, rakı festivali olarak yemek. değil yiyecek içecek festivali olarak. Gastronomi festivali mi ne diyorlar artık ona? Olsun, ben hiç fark etmiyorum. Ben zaten gastronomiye gidiyorum. Rakı gidiyor. festivaline <gülüyor> gidiyor. Baboş. 3 <gülüyor> yıldır Gitmek istiyorduk arkadaşlar, son 2 yıldır pandemi vardı ve yapılmıyor diye biliyorduk. Ve bu yıl düzenleniyormuş. Daha öncesinden biletimizi aldık, kalacağımız yer ayarladık. Bavullarımızı hazırlayacağız, heyecanlı mısın? Evet. Peki, pardon, gastronomi festivaline gitmek isteyen insanlara ne, ne demek istersin? Adana'ya gidin, daha babuş. <gülüyor> Güneşe ateş edeceğiz babuş. Havaya silahla vuracağız babuş, topuklarına sıkacağız. <gülüyor> Hürriyete gireceğiz, eseceğiz. <gülüyor> Evet arkadaşlar, şimdi bavul yapıyoruz. Yolculuk yarın ama bugünden başlıyoruz. Vlog da buradan başlıyor, başlıyorum Hadi dönden, bak şöyle efektif olsun. Arkadaşlar normalde az önce bavulları getirmeye gittik sonra bir mola verdik Sonra Dilara sosyal medyaya düştüğü için şu anda hala bavullara başlayabilmiş değiliz Yarın yolculuğumuz var ama hala başlayamadık Bu durumla ilgili bir şey söylemek ister misin hayatım? Hayır Peki neden başlayamadık? Çünkü ben sosyal medyada finger my okuyordum Benim izlediğim videoları tekrar bana izletiyor teşekkürler Rica aşkım kardeş. İyi ki varsın senin için her videoyu iki kez izlemiş oluyorum Biz senden like atıyoruz bir benden Başlayalım mı artık? Olur Hadi başlayalım Kalk be! Kalk, kalk, kalk, kalk Otur! Otur! Sen daha küçüktün öyle ya? Yat! Oh, aferin benim Şu yukarıya kaldırırsak aslında sıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede pati? Bekleyin bekleyin. Oh, aferin Şöyle, şöyle. Heh. Şöyle kapattık mı bizdesin. Hahahaha! adına geliyor! Tobi Adana'ya geliyor! <gülüyor> Çok özleyeceğim onları. Ben Hadi gel yapalım. Evet arkadaşlar, bavulumuzu yaptık, hazırız. Yanımızda çok fazla kıyafet almadık. Almadık. Bugün günlerden perşembe, yarın saat... 16 gibi uçağımız var arkadaşlar. Bavulumuzu bir gece de hazırladık. Bugünün devamını Tobi ile Jumbo'ya ayıracağız arkadaşlar. Onlar için de küçük bir video hazırlayacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Onlarsız geçirdiğim ilk zaman olacak benim için. Yani çok uzun bir süre sonra onlardan da ayrılacağım. Ve bu durumdan korkuyorum birazcık. Yani şu anda ayrılık aşamasında üzülmeye başladım. Yarın yola çıkıyoruz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Bye. Evet. Merhaba arkadaşlar. blokla evet. birlikte karşınızdayız. Aşkım, biz durum Şarkı söylüyorum. Tamam. Şarkı söylüyorum değil, şarkı söylüyorsun. Evet arkadaşlar, Adana'ya gideriz. Şu an havalimanı yandaki. Airport'a geldik. Hayır, via airport. Via geldik. Via airport. Normalde beş kişiydik, burada ayrıldık. Uçağımıza bir buçuk saat vardı. Dedik ki, Nedin? neden gidip havalimanında bekleyelim? Buraya geldik. Bir ara alışveriş yapacağız. Mama yedik, isterim. mama. Ne yedin? Müktemmiz, mama kafalı adamlar. Sanki hepsi. Evet sanki hepsi yedin, ben McDonald's yedim. Uçağımıza bir saat var arkadaşlar. Şu anda Nike'a gidiyoruz. Nike! Bakalım... Şeyler nerede Berkay'la? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> kaybettik, kaybettik. <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Adana. Ne yapacaksın? Kebap yiyeceğim. Başka? Bunları yapmak için mi gidiyorsun? Evet. Şu andaki grupla birlikte misin? Evet, önlendekilerde <gülüyor> Evet arkadaşlar, şu an uçağı kaçırmak üzereyiz. Koşuşturuyoruz, o yüzden video çekemiyoruz doğru düzgün ama şu grupla birlikteyiz, şu grup bizim. Gidiyoruz. Arkadaşlar, buraya gelmeden önce bir arkadaşımıza, bizi davet eden arkadaşımıza biz gelemiyoruz dedik. Bu da bugün ona sürpriz olacak. Bakalım, Caner gelmiş mi? Ha. <gülüyor> ve gelimin ve ve giriyoruz. Kamera sağlıyoruz. Şimdi telefonları vermemiz gerekiyor. O yüzden çekimi ara veriyoruz Ve bagajımızı vermek için şu cihazdan barkod alıyormuşuz arkadaşlar. Dilara aldı. Vereceğiz. Yaptım. Evet. Bizim neden Çünkü biz yapamazdık. <gülüyor> <Ben fark gülüyor> sen neden yapamayın? Ben uçamıyorum. <gülüyor> yani. Peki Böyle sen şey kimliğini saklamaya çalışsan gibi mi takılıyorsun? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Gözlükler falan. Uçağa geç kaldığımız için bagaj veremiyormuşuz arkadaşlar. O yüzden bavullarımız elimizde kaldı. Bovul hayal oldu ha. Vallahi. Ben spreyimi falan atmak istemiyorum bu arada. Abi bir şey Biz yere bir kese atacağız. Caner nerede? Geldi mi acaba? Bilmem. <gülüyor> Arkadaşlar gerçekten uçağa geç kaldık, 5 kişiydik, son 2 kişi kaldık, geçiyoruz, merdiven yürümüyor, biz yürüyoruz, ama mı? Evet, 9 kilo. <gülüyor> ne yapmışlar? Yürümeyen yürüyen <gülüyor> merdiven. Arkadaşımıza sürpriz yapacağız dedik. 24, 24. Nefes nefese kaldık. Aslında sürpriz olduk. Nike'a bakmayacak. O son Nike'a bakmayacak dedik. <gülüyor> kanka. Ne oldu Dubai? Dubai değil Adana kanka. <gülüyor> <Ne yaptın? gülüyor> Yanlış anladın sen. Yürü yürü de, de gidiyoruz. Ben de buyurdu gitmediniz bir yere aradım zaten. Şaşırdın mı? Hayır. Çok şaşırdın mı? Ben 34D'ye oturuyorum. S İnşallah yanımda kimse yoktur. Biz <gülüyor> ve yetiştik. Ve geldik. Üzüldün mü biz gelemedik? Evet. Sen duvara gittiniz, gittiniz yarın. Haftaya gideceğiz Kanka. Evet. Sürpriz yaptığımız arkadaş bir daha hayat arkadaşı arkadaşlar. Biz Adana'ya davet eden arkadaş. evet. şey. Adana. çok çok arkadaşlar. Biz de gideceğiz. Ne kesin sabah uçağa binmeden önceyiz. <gülüyor> Biz arkadayız. Merhabalar hoşgeldiniz. Evet arkadaşlar uçaktayız. İse itibaren. Güzel. Biz soğuduk. Bir saat iniyoruz. Evet, bir saat Uçak sonra. Uçak yoksunuz. Evet çünkü... Evet. Çok sıkıldık. Çok sıkıntı. görüşürüz arkadaşlar. Hadi Adana'ya gidelim artık. Adana'ya gitmişiz. Salga bundan daha içmemişiz. Şey. Evet arkadaşlar geldik. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Evet. geldi gel. gel. Evet. Adana, evet. Adana'daki evet. ilk başta. Evet. evet. Adana'daki... evet. evet. Adana'daki... arkadaşlar. Amaya kutacağım. Kebap. Var. Kebap <gülüyor> Arkadaşlar şu ana kadar olan hiçbir şey tam olarak bir vlog gibi değildi ama şu anda otele geldik. Bundan evet. sonrasını artık ne yapıyorsak vlog gibi çekeceğiz. Emin olabilirsiniz. Şimdi otele gidip yerleşeceğiz. Otelin önündeyiz zaten. Bir arıyor. Biri daha Köpeklerimiz. Birazdan çocuklarımızla da FaceTime yapacağız. Evet arkadaşlar çocukları şimdiden çok özledik. Şimdi çocuklarla bir FaceTime yapacağız otele girer girmez. Odayı da gösteririz size. Birazcık yordu beni. Seni. Biraz. Hadi otele girelim. Hadi otele giriyoruz. Bak bak. Evet arkadaşlar, şu an geldik pasajdayız, odamıza geçiyoruz. Onları fırlatıp çıkacağız. Tamam. Gidiyoruz. Kaçıncı oda? 610 mu? 610 mu? <gülüyor> um, bu taraftan. <gülüyor> ben de balı desem bu tarafta. Oteli ben beğendim. Düşüncelerini alalım otel hakkında. Yani şu anda temiz gözüküyor. Bence e, bir otelin en önemli özelliği temiz olmasıdır. Bakalım. Arkadaşlar odamıza giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, odamıza giriş yapıyoruz. Yaptık. Yey! Odamızdayız. Maskemizi çıkartabiliriz artık. Ve biz geldik. Adana dayı baboş. Peki. Arkadaşlar yapmanız gereken ilk şeyi gösteriyorum size. Yatak rahat mı? Değil mi testi. Bakalım. Ağazım. Rahat. Ney? Bence rahat duruyor. Bilmiyorum ya. Direkt ne yapayım. Ben çökmesini <gülüyor> bekliyordum genel olarak. Şey çökmez. Ya çökmesine biraz daha yumuşak olmasını şey yapıyordum. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Adana'mızın manzarasına da bir bakalım. Evet. <gülüyor> Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne bak ya. Evet. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin karşısındaki oteldeyiz arkadaşlar. Ama siz bu videoyu izlediğinizde biz İstanbul'da olmuş olacağız. Evet. Başka bir şey demek istiyor musun? Akşam evet, yemeğe geçeceğiz. Arkadaşlar çok kral yiyeceğiz. Yani ben sadece Dilara'dan 10 gündür diyet yaptığını biliyorum. Adana'da yemek için. Bakın yüzü süzüyor. Evet arkadaşlar şimdi bavulları çıkartacağız. Çıkarmamız gerekenleri yerlerine koyacağız. Ondan sonra da... ...arkadaşlarımızdan haber bekleyip onların yanına geçeceğiz. O da, otel odasını ben size birazdan tekrar çekeceğim. Odaların kapılarını falan açacağım, kasayı falan göstereceğim. Ama şu bu kadar! <gülüyor> <gülüyor> Mutlu Kaç kaldı? Tamamdır. Evet, mutluyuz. Arkadaşlar, merhaba Tebeba restorana geldik şimdi. Yemek yiyeceğiz. Hayfa ile oturmaktayız. tek tek Berkay, Esra, Ezgi, Caner ve Adanolu arkadaşımız Yeşim. Yey! Açız. Açız. Çok açız. Çok açız. Evet arkadaşlar, ilk gecemizin sonuna geldik. <gülüyor> Parlak Adama geceleri. Evimize, otelimize dönüyoruz. İyi geceler. Aşkım günaydın. Günaydın. Nasıl geçiyorsun? Güzel. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kahvaltıcıya. Evet arkadaşlar şimdi Adal'daki evet. kahvaltımızı yapacağız. Arkadaşlar bir yer ayarlamış. Neydi? House of... House of. House of. Kamer. Kamer. kamer. Oraya gidip kahvaltı yapacağız. O, so şimdi kamer. taksiye gidiyoruz. Yeah. Ses olmak güzel Good morning guys. <gülüyor> Adala. Adada. Arkadaşlar genel kahvaltıdayız bakın. Şey yeah guys burada. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Niye okumuyorsun ya? Bir şey Bu da Arkadaşlar bugünkü vlogumuzun genel olarak içeriği mide fesatına ilk kim geçirecek? Hastaneyi ilk giden kaybeder. Oyunu oynuyoruz. <gülüyor> Kimin midesi yıkanması gerekiyorsa o kaybetmiş oluyor. Çok güzel bir yere geldik. Bakın şuradaki Kahvaltıdan sonra gideceğimiz yer hadi birlikte gidelim. Kahvaltı yaptık. Şimdi Kazım büfeye süt içmeye gidiyoruz. Muzlu süt içeceğiz. Çok heyecanlıyım. Es. Buradaki portakal ağaçlı yolları görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu portakallar yenmiyormuş bu arada. Az önce öğrendim ben de. Hırınç. Turunçmuş. Salatada Turunç. kullanıyoruz sadece. Peki. <Gülüyor> Hazırız. Kazım büfe bekler bizi. Evet arkadaşlar, Kazım büfe geldik. Şimdi muzlu süt Gösteriyorum size de. Tıklam tıklam. Evet. Böyle. Evet, bakarız. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazgın büfe. Muzlu sütün tek adres. Seçtik. 1 milyon, 2 Sıra mı giriyoruz kanka? Biz yoktur yazıyor ya, yalan. İstanbul'a açılıyor. Şuradan söyleyemiz. açılıyor. Nereye evet. gidiyoruz? Şuradan söyleyeceğiz Züya. Söyleyeceğimiz yerler açılıyor. ne çıkıyor. Bir yerde de de bu kaba beklemeyen. Bir yerde bekliyoruz. bir şeyler söyle. Daha önce sen içmiştin değil mi? Evet. Beğeniyor musun? Sabah. Havakın suyumundayım. Tamam, musun? Bıcayla. Öneriyor, Bıcayla. Musun? Bıcayla. öneriyor musun? Takipçilerimizi öneriyor musun? Kazım'ın da iyi. daha iyisi yok. Daha iyisi yok dedi. Arkadaşlar kahve içmeye geldik. Burundasın <Gülüyor> senerle birlikte. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, story dayı. <Gülüyor> Hikayedeyiz arkadaşlar bakın. Ben bir şey yemiyorum genel olarak. Güzel. Bu birazcık dalda. Buradan ananın Nişantaşı Caddesiymiş. Öyle diyorlar. Ama tamam. Ne? Adam var. Ya sürü şey yemek istiyorlar, anlamadım ki. Mama mı? Mama. Oradan <gülüyor> <gülüyor> hürriyete gideceğiz. Aferin oh my god, I'm şey. so retro. Eserci yani. Hadi esmeye. Eseci. Evet arkadaşlar. Bakın burada her yerde böyle mandalina ağaçları, portakal ağaçları var. Bir ara bir tanesinden kopardı. Göster. Kopardım. Kokla. Çok güzel kokuyor. İnanılmaz <gülüyor> güzel kokuyor arkadaşlar. Gitsen. Biraz da sıkıyorsun böyle. Oh. Şey Şu an Anadolu'da yürüyoruz arkadaşlar. Buradan tavuk yemeye gideceğiz. Evet. Yürüme yerleri falan yapmışlar arkadaşlar. Kaldırım falan var burada. İstanbul Bölük gibi. Büyükşehir'de yok bunda. İstanbul'da hiçbiri yok evet. Büyükşehir'de. Oh, hava da güzel, oh, soğuk da değil mi? ağaçları, tam Antalya gibi. Evet arkadaşlar, şu an biraz geziyoruz. Adana'yı ben Mis çok sevdim Adana. bu arada. Evet, biz daha sık gelmeyi düşünüyoruz. Her öğünde kebap yemeye okeyiz. 2 saatte bir kebap. yemezsen burada böyle A tutuluyorsunuz. Az önce bana şey dediler. Araya ciğer sıkıştırmak ister misin? Aa tabii, iki sahte bir kebabın arasına, bir sahte bir de ciğer. Arada o, boşluk Adana varsa Demir, bir ciğer. O Demir stadı şurası. He. Aynen bak, Adana Demir Spor logosu var. Spor'da bu hafta Giresun sporla oynayacakmış, maça mı gitsek dedik. Sonra grupla birlikte olduğumuzu fark ettik. Dört kişilik aile motorda. Çok iyi değil mi? Evet. Evet. Mesafe, evet. yol, park... Çok güzel kokuyor ya, gerçekten evet. değil. Mi? Mis gibi. Oy. Oh. İstanbul'da böyle bir park yok. Nasıl beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel. Şey. Bence de çok güzel. Yeşim bizleri nerelere getirdin ya? Bakar mısın? Arkadaşlar çok tehlikeli bir yoldayız. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Ve görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Bu resmen tehlikeli gezin ki çünkü hiç eşlik yapma. Çok kokuyor. Ama güzel. Geçebiliyoruz. Karşıdan karşıya böyle. Eski <gülüyor> sarayda ne yapıyorsunuz? Eski sarayda ne oldu abi bu ne? Arkadaşlar şanslısınız çünkü videoda kokuyu alamıyorsunuz. Çok kötü kokuyor. Çok kötü. Yaz e kötü kokuyor. Oh. Aa, çıktık, yaptık. Içerdik. Deve kakası kokuyordu. Hala yürüyoruz arkadaşlar. O parktan beri hala yürüyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Çok merak ediyoruz. Şu arkadaşı takip ediyoruz. Geçin beni sallanmış? mısın? İşte o arkadaşı takip ediyoruz. Caminin güzelliği peki videoda. Evet cami güzel bir Adana dolmuşları gardaşım sağolsun yazıyor arkasında. Sağ olsun. Cami çok güzel bu arada. Arkadaşlar yani siyah giydik, bugün ter içindeyim, bakın montum var elimde. Sıcaklığını hissedebiliyoruz, çok sıcak. Başardık. Evet arkadaşlar, dudaklarından anlayacağınız gibi. Şişicilik sıcak ve hala yürüyoruz. Neredeyiz? Evet arkadaşlar, sonunda varmak istediğimiz yere geldik. Taş köprü, şurası. Mekşul olmuş, görmek istedim ve şu an geldik. İki size gösteriyoruz. Hatta biraz daha yakınlaşırsak o zaman daha iyi göreceksiniz. Balon burada. 5 atış 5 lira. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız, ben 5 hazır. sen 5 tane bana, çok kuran ne kazanıyor? Bir sonraki kebaba öbürü ödüyor. Tamam. Yarın saat 25 lira, buyurun. Vurdun mu? Yavadım. 2'de 0. 2'de 0. 4'de 0. 0. Ne düşünüyorsun bu konuda? Üzgün değilim. Hadi gel, ben de seni çekiyorum. Sen balonlar hareket et. Başla. Vurdun mu? Herkiler bayağı gitmiyor. <gülüyor> Uuu bayağı uzat. Oluyor ya tam ayarlayamayabilirsin. bize de boğun. Sağ Gidiyordu Kaç oldu? 3 2-3 çıkardım. 4 Hadi bakalım. Olmadı mı? Buyurun. Buyurun. Olmadı mı? Kaçtı. Ne düşünüyorsun hayatım? Zormuş. <gülüyor> Ama askerliğe gidip 18 ay askerlik yapamdan olmadığım için bunu yapamam normal diye düşünüyorum. Tebrikler. Yeee! Yeah. Şimdi ikimiz de sıfır yaptık. O yüzden kebapları cerer ödüyor. Evet arkadaşlar büyük saat kebapçısı Kifidis'e geldik. Şimdi burayı deneyeceğiz aşkım. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Daha iyi bir kebap yiyeceğimizi düşünüyor musun? Bilmem. Geleceğiz. Mısın? Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. İnşallah. Bilen bilir öyle dediler. Adana'lı misafir ağırlamayı <gülüyor> söyle. Bakalım seviyorlar mı? Aa. Evet arkadaşlar, burayı önerdiler. Şimdi buradayız. Çok şık duruyor dışarıdan. Gördüğünüz gibi. Sıra denemekte. Ne diyorsun? Güzel. Adana sanayinin içinde arkadaşlar burası. Evet arkadaşlar, gerçekten Biz şurası sanayi. sanayi. Komple. Böylece sanayi. Yeri güzel yerde değil aslında ama Metro burada gel bakalım cık cık. gel gel gel buraya gel gel gel gel <gülüyor> sırtlan mısın sen nesin sen nesin sen <gülüyor> sen koş <gülüyor> sen koş diye ben giriyoruz arkadaşlar mekan şöyle merhabalar şöyle bir kat. Bizim masamız yukarıda. Çok güzel bir yer. Bakın. Merhabalar. Burada Adana'nın değerlere bu kişiler. Gelenler İsmail Küçükkaya. Bir daha İsmail Küçükkaya. İsmail Küçükkaya buraya gelmiş arkadaşlar. Bir daha İsmail Küçükkaya. Masamıza geldik. Hoş geldiniz. Merhabalar. Arkadaşlar merhaba. Hello. Hello. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Ben benim, birazcık benim, bir şeyler şey bir çetmeye şey çalıştım. Sen ama mi? Birazcık çekmeye çalıştım ama senin de içinde olmadı. Ben istiyordum. telefonla konuşuyordum, o yüzden yeni dahil arkadaşlar. Kebap söyleyeceğiz, bakalım nasıl bir şey gelecek. Kalabalığınızı göstereyim nasılydı size. Böyle başlıyorum. Masanın gülü canar. Masanın gülmesi. Gülbi? <gülüyor> Mescidil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımız Dilara. Yesim yeni geldi. Masa kalabalık arkadaşlar. Kebap söyleyeceğiz. Kebap yiyeceğiz. Kebap söylediğiniz anlarda bunlar direkt standart geliyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, tadına bakacağım. Güzel görünüyor. Her şey lezzetli görünüyor. Bakacağız. Heyecanlı mısın? Soğan yemeyen ben olarak burada yiyebildiğim bir adet şey var ama olsun. Ne ya? Göster. Burada soğan var, bunda biber var, bunda soğan var, bunda soğan var. Neyse bunu yiyor, bunu yiyor ben. Demek ki bir adet değilmiş. Niye ağladın? çek. Gel <gülüyor> Yakalandı. Nasıl çıkıyor diye bakıyorum. Nasıl çıkıyor? Baba senin Tamam dedim. Ben gittim Evet arkadaşlar, ciğer. Aa, bana mı gelin? efektlerini verelim. <Of>. Ağzın sabırsızız. istiyorum yalnız. Kum <gülüyor> bir dürüm. Şişleri niye çektirdik biz? bir çek şey Şişleri şey neden Ciğeri koydu. Çekçek işte. Kendekmemizi çektirdik. Oh çok güzeldi. Öğle de Çok eğleniyoruz. <gülüyor> nasıl mı? Ben <Gülüyor> yeter. Var mı? Ezgi bir adamım bu çok güzel bir şey. Bu nasıl olacaksın? Bakalım bir deneyim. Şimdi şu koçlarımı ben yiyeceğim sana. Gel <gülüyor> bakayım. Son ciğer. <gülüyor> Anlamıyorlar. var ya. Berkay ne düşünüyorsun <gülüyor> ciğer hakkında? Sadece kimyonlu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ye. Sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> Bayağı iyi. Ne <gülüyor> oldu? İyi Dayanabilecek misin? Hastaneye gidecek Hastaneye gideceğim mi? Bir parmak at kus tekrar yiyelim. Ben bir, bir buçuk daha istiyorum ama. O artık değil. Biraz dinleneceğiz ondan sonra. Evet. Mekan nasıl? Güzel. güzel değil mi? Kebap masa? Güzel. Ciğer? Dani Lozan'la yapabiliyor mu bunu ya? Kebap, ciğer? Güzel ciğer Çok güzeldi. Şeyler? Mezeler? Mezeler mi ya? <gülüyor> Beğendin mi? Tamam. Hangisini en çok beğendin? <gülüyor> Ciğeri sevmedin mi? Evet. <gülüyor> Yaşasana en çok hangisini <gülüyor> ben sevdin? Ben et yemiyorum. <gülüyor> ne yedin? <gülüyor> Hiçbir şey yemedin mi? Yoğurt yedim, Yoğurtu güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi masadaki yürümemize <gülüyor> <gülüyor> soruyoruz. <gülüyor> Şu çok... Şimdi kebaba 10 üzerinden... Beğenip beğenmediğim instagram hesabımı... Kanka dünkü kebap daha iyiydi ama ciğer fena değildi yani. ciğer. Tam 10 üzerinden kebap... Kebap mı? 8, 9.7, 9.8 8.7 Yok, 9, 9 falan, 9-9.5 arası ciğer, ciğer içe? Ciğer kanka 9.5 üstü yok evet. Ciğer bayağı iyi ama sadece kimyonla yediği zaman tadını alıyorsun Soğan koydum mesela ekşitli tadını şey bastırdı Ya yani <gülüyor> Evet, Berkay'dan yorum aldığımıza göre Caner'e deniyoruz Evet, Caner sen, sen <gülüyor> beğendin mi? <gülüyor> sen beğendin mi? <gülüyor> Caner, Efendim? kebabı beğendin mi? Güzeldi Kaç puan veriyorsun? Altı. Altı, güzel. Kırmızı cehennem ya. Tevit hesabı söylemek istiyorsun? kadınlar şey. bize. Yeme <gülüyor>. çok iyi de altı <Gülüyor> Instagram'dan seni takip etsinler mi? Hayır. Discord'dan arkadaş olsunlar mı? Kesinlikle hayır. <Gülüyor> söylemek istediğin son bir şey? Gelin Adana yiyelim. Bin şey, <Gülüyor> de karlı var. Kep -kep -kep. Bu arkadaşı, Berkay buraya geldiğinde 78 kiloydu arkadaşlar, <gülüyor> şu an, ben şu an, <gülüyor> )ca. Caner buraya geldiğinde de 63 müydü, 64 miydi? Mevzi yediklerimizdi arkadaşlar, hala <gülüyor> ya. Yarın kaburgacıya gideceğiz. yarına kadar <gülüyor> <gülüyor> o. Ciğer 9, kebap da 9 bence. Bu arkadaşlar, sodaları ayrı ne? ayrı içelim, kebap olsun. Ben dünkü kebabı 10 verdim zaten. Dünkü yağlı, yağlı yağlıydı öyle var ya, kuyruk yağış oranına yapışıyor. Biraz fazla çiğniyoruz, sertliğe biraz daha sert. Aynen burada fazla çiğniyoruz. Aynen, ağzında dağılıyordu. Zaten. Ya et oranı daha iyi, eti de tutar. Evet arkadaşlar, kebap tartıştığımızı bitirdik. Buradan artık bir sonraki elimizlere gideceğiz ama önce otelde dinlenip dinleneceğiz. Dinleneceğiz mi? Evet. Spor. Spor. Spor Oy! Oy! <gülüyor> <3 gülüyor> Üç tane, tane bir buçuk geldi. Üç tane bir geldi. Bir tane bir geldi. Ciğer? <gülüyor> bence bunu Ciğer, Ciğer 40. Bir kebap 40 bence <gülüyor> ya. <gülüyor> bir buçuk. Niye? 60. Falan filan. Çok değil yani. Güzel. Parasını Parası verdiğim her sonuna kadar hizmetini almam gerek ya. Evet arkadaşlar denedik, beğendik. Gelebilirsiniz gönül rahatlığıyla bence. Çok da ucuz. Ne olduğunu bir anlat. Rakı festivali iptal olmuş arkadaşlar. Şu an mekana geldik, kimse yok. Ben İncin şok. Biz yine de yemek yemeye gidiyoruz. Buradan önce bir kebapçıya gideceğiz. Orasında şansımızı deneyeceğiz. Olmazsa daha yeni bir yere gidip yine ekle katmayacağız. Ama arkamızdaki saat kulesi çok güzel. Evet. Saat kulesinden de video çekiyoruz. Yeeeey! Kebapçıya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Adana'daki son günümüz. Birkaç saat sonra uçağa bineceğiz. Bugün faburgacı Yaşar'a geldik. Evet. Onlar videolarda Bermiş. falan da görüyordum açıkçası denemek istedim. Herkes de bizi ikna etti. Merak ediyor musun? Çok. Çok bakalım nasıl alacak. Aşçı ne söyledik? Kaburga, lokma, Hepsi boru kemiği. Ye. Köşne ve geldi. Burada ne iş yapma? Evet bence onlar arada bakalım. kalacaktı. Ama vallahi ben. Biz elle mi yiyince? Borucu baba. Onu da bir sene vereyim. Kanta böyle oraya. Sizin mi olsun? Kaldırma ona göre ayarlar. Abi siz böyle yapınca deneyim ayağım birbirine giriyorum. <yaram>. Yardımcı olmayasın <gülüyor> olma. sözü. <gülüyor> Şöyle lavaş geliyor. Lokumumuz geldi. Bu kaburgiyeti. Bunlar da Elinize ayrı kaburgiyeti. Yaşar Rısta'yı bekliyoruz arkadaşlar. Ve Yaşar abi geldi. Yaşar abi evet. bekliyoruz. Sıramıza girdik, bekliyoruz. Önce Yasar abinin onları bekledik. Evet. Sonra biz kendimizi dahil edeceğiz. Berkay da bu leziz yemekleri yapan abimizle tanışmak istedi. Ha <gülüyor> video alayım, ben fotoğraf çekiyorum <gülüyor> ha. Tamam. Ne <gülüyor> yapayım şu an? <gülüyor> Tamam mi yeme? Nasıl beğendiniz? Videolarını <gülüyor> görelim zaten Her zaman bekler. Deneme deneme diyoruz. Gez kafanı ya adamaya. Gez dünyayı ya adamaya. <gülüyor> evet arkadaşlar, Kaburgeci Yeşar'daydık. Her şeyi çok beğendik. Adana'nın son gününde Kaburgeci Yeşar'a uğramış olduk. Ee, şimdi Tatlıcı Gönül'e gidiyoruz. Aynen. Tatlıcı Gönül arkadaşlar. Son kardeşler. bir tatlı patlatacağız. Onu da dilere çok istiyormuş. Bakalım. Benim yiyecek yerim kalmadı artık arkadaşlar Adana'yı yedik. Doldum. Ben de oldum. Ben de oldum. Patlıcaya gidelim. Gel, gel ablam <im probation> Göster. Nasıl? Hı. Beğendin mi? Onun üzerinden? 9 .9. On üzerinden? 9.9 Niye 10 değil? Çünkü senin yaptığın şeyler 10 Evet arkadaşlar Adımla yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi uçağa gidiyoruz. Bir sürü güzel şey yaşadık mı? Evet. Biz Bir sürü güzel, güzel şey yedik. Şey yedik. <gülüyor> İçtik. Şimdi uçağa gidiyoruz. Çocukları çok özledik. Eve gidince nasıl karşılayacaklar çok merak ediyoruz. Uçak birazcık gecikti sanki ama. Sence. Evet bayağı röterli 10 dakika içinde kalkması lazım, biz şu an bir şey yetişmeye çalışıyoruz. <gülüyor> bir dakika, tüpeksü sayıyo ay Ulan dobra Görüşürüz Adana